Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte en son çıkan Assassin's Creed oyunu Valhalla'yı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Ubisoft'un en köklü serilerinden biri Assassin's Creed. Hatta en köklü serisi diyebiliriz. Öncesinde Splinter Cell ve Prince of Persia gibi oyunlar vardı. Fakat daha sonrasında Assassin's Creed geldi ve tüm işler değişti. Bilmeyenler için belirtelim. Aslında Assassin's Creed ilk olarak... Prince of Persia'nın bir yan oyunu olarak düşünülmüş. Fakat sonrasında bu oyunu tamamen bağımsız bir hikaye satışa sunmuşlar. Zaten sonrasında da oyun deyim yerindeyse patladı gitti arkadaşlar. Şu anda 20'nin üzerinde Assassin's Creed oyunu satışa sunulmuş durumda. Son olarak da Valhalla satışa çıktı. Biliyorsunuz Ubisoft geçtiğimiz yıla kadar her sene bir tane Assassin's Creed oyunu çıkartıyordu. Fakat geçtiğimiz yıl bir ara verdiler Odyssey'den sonra. Bir yıl boş geçti ve bu yılda Valhalla raflardaki yerini aldı. Genel olarak bakacak olduğumuz zaman şunu baştan belirtebiliriz. Valhalla arkadaşlar Origins ve Odyssey ile aynı kalıpta gelen bir oyun. Yani baktığımızda Origins'te çok şey değişmişti. Ve Odyssey de Origins'in hemen hemen böyle kopyası gibi bir şeydi. Valhalla da aynı izden devam ediyor. Yani oyun tamamen bir açık dünya sunuyor size. RPG öğeleri ağırlıkta. Bu açık dünyada çeşitli yan görevler sizleri bekliyor. Yan görevlerin bolluğu bir hayli fazla. Keşfedilecek, görülecek tonla yer, tonla mekan var. Ve bir raid sisteminde yine mevcut raid sistemini bilmeyenler için belirtelim. Kısaca arkadaşlar böyle düşman bölgeleri var. Oraları kendi himayenize alarak hızlı seyahat noktaları vesaire açıyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar oyunumuzun hikayesine. İlk olarak hikayeyle başlayalım. Aslında o da şeyde klasik bir intikam hikayesine tanıklık ediyorsunuz. Biliyorsunuz oyun zaten vikingler döneminde geçiyordu. Oyunun en başında karakterimizin küçüklüğüyle başlıyoruz. Burada ön plana çıkan kişi ise tabi ki babamız. Babamız düşmanına karşı diyor ki gerekirse benim kellemi al ama köyümü rahat bırak. Düşman da diyor ki tabii ki senin kelleni alırsam köyünü rahat bırakacağım sana söz diyor ve babamızın kellesini oracıkta alıyor. Peki bundan sonra ne oluyor? İşte dananın kuyruğu burada kopuyor arkadaşlar. Düşman sözünü tutar mı? Tabii ki tutmuyor. Diyor ki, bunu öldürdük madem geriye kim kaldıysa onları da öldür. Tam bizim karakteri de öldürecekleri anda birisi bize atına atıyor. Kaçırıyorken atı da öldürüyorlar. Atı öldürünce biz bir savruluyoruz, bir buz sütlesinin üzerine düşüyoruz. Bir bakıyoruz etrafımıza kurtlar, ya, diyoruz buradan artık kurtuluş yok derken kim çıkıp gelse beğenirsiniz. Kargalar. Evet kargalar geliyor ve bizi kurtarıyor arkadaşlar. Ben açıkçası böyle bir şey ummuyordum. Hani kartal martalı yine tamam da ama kargaların gelmesi biraz sürpriz oldu. Sonrasında arkadaşlar ilk bölümü böylelikle bitiriyoruz. Yani oyunun hikayesini bize Ubisoft bu şekilde sunmuş oluyor. Diyor ki senin babanı öldüren bu adamı öldüreceksin bu oyunda. Bu mesajı bize veriyor. Sonrasında işte kendimiz bir gemide falan vuruyoruz. Burada yavaş yavaş oyun mekaniklerini vesaire öğreniyoruz. Daha sonra işte gemiden kaçmaydı vesaireydi derken büyüyoruz ve köyümüze geri dönüyoruz. Daha sonra ise bakıyoruz ki düşman her yeri istila etmiş. Biz boyunu bozarız diyoruz ve oyunu bozmak için kolları sıvıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise bam göğüm çata ne varsa Allah ne verdiyse girişiyoruz. Şunu söyleyeyim sizlere oynanışla ilgili olarak daha önce bir Assassin's Creed oyunu oynadıysanız daha doğrusu Odyssey ya da Origins oynadıysanız Valhalla'da değişen pek bir şey yok yani dövüş dinamikleri biraz değişmiş ama genele baktığımız zaman hani yaptığımız şeyler Gerçi Origins Valhalla'da Kartal Şahin gibi bir şey kullanıyorduk bunda karga kullanıyoruz arkadaşlar. Kargamızı seçiyoruz karga uçuyor falan böyle bize işte istihbarat vesaire falan veriyor. Sonrasında ise dövüşlere geçiyoruz. Baltamalta kullandığımız için farklı dinamikler var. Fakat yapay zekada e, benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Biraz aptal aptal duruyorlar böyle ve baklarda çok fazla arkadaşlar. Zaten e, oyunun PS4 versiyonunu, biz PlayStation 4'te inceledik bu oyunu. Çok fazla önem vermemiş galiba Ubisoft. En azından hani böyle bir yama gelmesi lazım acil olarak. Çünkü bug'lar aşırı derecede fazla. Öyle ki yani böyle vuruyorsunuz adama adam abuk suvuk bir şekilde bayılıyor. Ya da ne bileyim suikast yapacaksınız. Adam mesela aşağıda duruyor, siz atlıyorsunuz, yanına batırıyorsunuz bıçağı, adam ölüyor falan. Böyle çok moral bozucu, can sıkıcı baklar olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben inanıyorum bu baklar bir güncelleme sonrasında tamamen ortadan kalkacaktır. Kalkmazsa da bu da Ubisoft'un gibi diyebiliriz. Bu oyun yeni nesil konsollar içinde geldi. Yani PlayStation 5 ve Series X ve S içinde raflardaki yerini aldı. Oyunun yeni nesil versiyonlarında herhangi bir sorun yok. Bunu baştan belirtelim. Aynı şekilde PC versiyonunda da herhangi bir sorun yok. Yani ufak tefek bug'lar var ama hiçbir versiyon PlayStation 4 kadar sıkıntılı değil. Dolayısıyla PlayStation 4 versiyonu için acil olarak bir yama yayınlanmasının gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Oyun hikaye olarak güzel, oynanış olarak alışık olduğumuz dinamikler var. Düşman bölgelerini ele geçiriyoruz ve kendimize hızlı seyahat noktaları açıyoruz. Daha sonra hikayenin bize verdiği görevleri yerine getiriyoruz. Yalnız... Yan hikayelerde daha doğrusu yan görevlerde bir önemli özellik gelmiş. Yan görevler arkadaşlar çok fazla birbirini tekrar etmiyor. Böyle bu açıdan Ubisoft'ın iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Odyssey ve Origins'te çok fazla kendini tekrar eden yan görevler vardı. Valhalla'ya baktığımızda ise kendini tekrar eden yan görev sayısı yok denecek kadar azalmış. Bunu sizlere söyleyebiliriz. Genel itibariyle grafik tarafında ise... Çok fazla değişen bir şey yok. En azından PlayStation 4 için durum bu şekilde. Elbette bilgisayar ve yeni nesil konsollar tarafında grafikler daha iyi ve daha verimli hale getirilmiştir. Fakat PlayStation 4'e baktığımızda hani Odyssey ile Valhalla arasında böyle çok büyük bir, bir fark var mı? Hayır yok arkadaşlar. Yani iki oyun aynı yıl çıkmış gibi bir şey. Sonuçta tabi PlayStation 4'ün gücü de belli burada. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. PlayStation 4'ün gücü nasibinde... Yine oyunun grafik olarak, görsellik olarak kaliteli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Ben oyunu genel itibariyle beğendim. Fakat dediğim gibi şu baklar gerçekten can sıkıcı nitelikte. Eğer daha önce bir Assassin's Creed oyunu oynadıysanız zaten bu baklar sizi de rahatsız edecektir. Çünkü dediğim gibi hani boşluğa bıçağı saplıyorsunuz, adam ölüyor. Adamı öldüreceksiniz. Adam bir bakıyorsunuz yan tarafa geçmiş. Kolunuz, bacağınız kapılardan içeri giriyor, adamın yarısı var, yarısı yok, yarısı yerin dibine girmiş, yarısı samanın üstünde duruyor. Yani böyle saçma sapan baklarla karşılaştım oyun boyunca. Bunları ben bir güncellemeyle Ubisoft'un düzelteceğine inanıyorum. Şunu da tekrar belirteyim arkadaşlar, bilgisayar ya da yeni nesil konsollarda böyle bir sorun yok. Sadece oyunun PlayStation 4 versiyonunda bu tarz bugların ortaya çıktığını sizlere belirtmiş olalım. Genel itibariyle Assassin's Creed Valhalla bu şekilde arkadaşlar grafik, ses vesaire olarak memnun edici bir seviyede. Eğer eski Assassin's Creed oyunlarını oynadıysanız ve hoşunuza gittiyse, Origins olsun, Odyssey olsun bunlar hoşunuza gittiyse, oyuna gelen yeni RPG dinamiklerinden hoşlandıysanız bence Valhalla'yı da mutlaka denemeniz gerekiyor. Oyuna böyle bir puan verecek olsak. Baklar olmasa bakın bakları bir kenara bırakıyorum. Bu bakların düzelteceğini varsayıyorum. Bir 80 puanı alırdı arkadaşlar. Yani bir 80'i var bizden. Ama baklar düzeltilmezse gerçekten bu şekilde oynamak çok da akıl karı değil diyebiliriz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.